isterseniz Hasan Kartal diyelim. Efendim programımıza hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Olun, İnşallah efendim. güzel bir program olur. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi sizi biz sporun içinde yıllardan beri sporu seven, spor insanı olarak bilen insanlarız ama ard gelen iki ayrı kurumdan istifa ettiniz. Evet. Geçen haftada basın toplantısıyla açıkladınız ama biz biraz daha detaylara girelim istiyoruz. Neler söylersiniz? Geriye dönüş var mı? Bundan sonra ben merak ediyorum. Mesela bir futbol federasyonu için başka hedefleriniz var mı? Siyaset için mi acaba ayrıldınız diye de sormak istiyorum ileriye dönük. Tabii biz gazeteciler <gülüyor> evet, sorarız. Evet, evet, Siz evet. de söylersiniz. Evet. Buyurun efendim. Tabii şimdi siyasetle alakam yok. Evet. Federasyonla ilgili de herhangi bir düşüncem yok. Ama istifa ile ilgili benim istifa etmem bir protesto niteliğinde istifaydı. Onun için protesto yaptığım için federasyona protesto yaptığım için istifa ettim. Yoksa normal şartlarda ne Spor'da bir herhangi bir problemim vardı, herhangi bir olumsuzluk vardı ne de Etimesit Belediye Spor'da herhangi bir sorun ve problem vardı. İkisi de gayet güzel yürüyen bir kulüptü. Örneğin Etimesit Spor'un hiçbir borcu yok. Zaten oradaki tüzüğe koymuştuk. Borçların %60'ından başkan sorumlu, %40'ından da yönetim kurulu sorumludur diye tüzükte Var, O nedenle Etimesu Spor'un hiçbir problemi yok. Şimdi alan inşallah e, hiçbir sorunsuz, problemsiz bir kulübü alıyor ve ileriye doğru taşır. İnşallah taşır, bir sorun olmaz. Her Rize Spor'a geldiğimiz zaman da evet. e, yaklaşık 3 yıldır Rize Spor'un başkanlığını yapıyorum. Rize Spor'da da gayet güzel 3 e, senemizi getirdik. Çok sıkıntılı dönemlerde e, başkanlık yaptım. Örneğin ilk başkanlığı aldığım dönem içerisinde kulüp düşme aşamasındaydı. Yani düşer düşüncesiyle e, sanıyorum kulüp bir şekilde bize kaldı. Ondan sonra 3 yılda hiç problem yaşamadan Rize Spor'u da gayet iyi bir şekilde bıraktık. Euro bazında düşünürsek yaklaşık 27 milyon euro borçlu bir kulüp aldım ve 3 yıl sonra inşallah yeni gelen başkan arkadaşımıza 3 milyon euro ileriye doğru ödemek kaydıyla borçla bir kulüp bırakıyorum. Evet. Hiçbir sorunumuz yok. Ha niye istifa ettik? Şimdi Etimesu sporda başlayan etimesi, esas bu işin dibindeki sorun Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkanıyla e, federasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunan Mehmet Baykan'ın problemlerinden dolayı istifa ettim. Açık ve net söylüyorum. Evet. İstifanın başlangıcı o. Dibinde ilk başlangıç bundan kaynaklanıyor. Niye? Evet. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu düzgün, namuslu, milliyetçi, muhafazakar bir çocuktur. Hiçbir yanlışını görmedim. Orada da başkan vekilliği yapıyorum. Bu şartlar altında olan bir arkadaşımızı da ben elimden geldiğince destekledim. Ve desteklemeye de devam ediyorum. Oradan başkan vekilliğimden de istifa etmedim. Ha burada ne oldu? Şimdi Sayın Baykan bu adamla birbirlerine bir problem yaşıyorlar. Yani e, federasyon başkanlığında almak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ben de burada bunları destekliyorum. Bu destekleme sebebiyle Hasan Kartal'a ne yapıldı? Etimeskut Belediyespor Spor Kulübü'nün pendik maçı. Pendik maçını aldık. Aldıktan sonra da e, 20-25 dakika sonra sahada sahada, Bizim arkadaşlar çocuklarla beraber sevinç yaşadık. Şimdi ikinci liglerde ve üçüncü liglerde önemlidir. İşte prim artırmayla ilgili başkandan hep çocuklar bir şeyler ister. Başkanın primi artır diye bir istekte bulunurlar. Bizim çocuklar da beni sahanın kenarında bekliyorlar. Sonra beni görünce tez işte başkan başkan demeye başladılar. İçeri aldılar ve beni havaya da attılar. Ha, havaya atılırken ben e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüş olmam sebebiyle test yaptırmıştım. testte bir problemim yok. Çocukların içine girdik ve çocuklarla bu sevinci yaşadık. Yani futbolcularımızla başkanın sevinci yaşaması kötü bir şey mi? Gayet güzel yaşadık. ha Burada e, sıkıntı nerede? Ne olabilir? Hakem orada olur. Ondan sonra e, misafir takım oyuncular orada olur. Veya gözlemci olur işte e, temsilci olur Bunlar olur Dersin ki ya seyirci olur Yani burada bir problem yaşanıyor diyebilirsin Ama hiçbiri yok Aradan geçmiş 20-25 dakika Çocuklar beni beklemiş Orada da beraber sevinmişiz Bu sevincin neticesinde Sayın Baykan bana telefonda sonra Dedi ki bu sevincin cezası 120 gündür dedi evet. Dedim ki Sayın Baykan Bak burada bir suçum yok benim Bunu sen suç olarak kabul ediyorsan Yanlış yapıyorsun bak burada bana ceza vermeyin dedim bak. Ceza 120, 120 gün ceza verin iki gruplarında istifa edeceğim ben başkanlığından dedim. Kendisine. Ondan sonra bana 30 gün ceza verdiler. Federasyon başkanını aradım. Dedim ki Nihat Bey bak bana ceza verdiler. Bu ceza benim almamam lazımdı. Buna şey yap, tahkime müracaat edin dedi. Hiç saklamıyorum. Tahkime müracaat et dedi. Ettim takip. Nihat Bey de tanıyorum ben. Evet. Tahkime müracaat ettik. Tahkimden de onaylandı ve 30 gün cezayı aldık. Ben rahat durmam yani ben haklı olduğum yerde rahat durmam. Dedim ki ben aynısını aynı yerde bir dahaki maçta aynı şeyi yapacağım tekrar dedim. Bir daha ceza verin dedim. Aynı yerde aynı hareketleri aynı zaman dilimi içerisinde bir daha yaptım. Ve bir haber ajansının görüntülenmesiyle bir televizyon kanalını çağırdım. O şekilde yaptık. Bundan bana ceza vermediler. O hareketten ceza vermediler. Aynı hareket niye ceza vermiyorsun? Eğer birinciye verdiysen ikinciye de vereceksin. Vermediler ve konuşmama, televizyondaki konuşmama ceza verdiler. Bir 30 gün daha. İyi tamam 60 gün. Rize'ye gittik. Rize'deki maçta, kara gümrük maçında. içeride verilen da haklı. Ben biraz saygı sınırlarını açtım sayı sınırlarını açmadan dolayı bana Karadenizlilikten gelen ha, Yani hata <gülüyor> ettim o yanlış yani özür diliyorum yani orada ağzımızdan kaçan bir şeyler olabilirdi. Bunlardan dolayı ha kara hiçbir problemim yok. Onlarla dostum ben yani ama e, hakeme karşı belki orada bir şey söylemişimdir. Ondan da ceza aldığım cezada hiç sıkıntı yok hakkım. Ama dışarıdaki konuşmamdan bana ceza vermemeleri lazımdı. Televizyondaki konuşmamdan bir ceza daha verdiler. 75 gün daha. Ha dedim ki bu federasyon demek ki ben durduğum sürece Rizespor'la da uğraşacak. Yani bu Mehmet Baykan Bella uğraşıyor. Yarın Rizespor'la uğraşacak. Ama öyle Onun düşünmek için. lazım mı? Türk sporunun bence Yanlış. en önemli 5, 10 demeyeceğim 5 insanından biridir ama i̇şte Mehmet yani. Baykan. Spor hizmetleri genel müdürü. Sevgili o, Hasan Kartal. O size göre öyledir ama bana göre spora en büyük zarar veren adamlardan biridir. Hem genel müdürlüğe zarar verendir hem de Türk Futbol Federasyonu'na zarar veren adamlardan biridir. Bir. Yani. İkincisi bu adamı kontrol etmedikleri için Sayın e, Federasyon Başkanı da bana göre e, bu işi yapamıyor ve orada bizi temsil eden Rizeliler var. Onlar da benim için e, bu işi yapamıyorlar. Netice neticede bu ıı, sebeplerden dolayı da istifa etmenin en doğru olacağını düşündüm ve ya federasyonla uğraşacaktım çünkü federasyonla uğraşsaydım ilk genel kurulda, mali genel kurulda ibra etmeden bunları rahat bir şekilde düşürebiliriz. Evet. Çünkü kulüp başkanlarının %80'ini sorun hiç kimse memnun ve mutlu değil federasyondan evet. ama bir şekilde bir kaos olmasın düşüncesiyle arkadaşlar hep kendilerini dizginlediğini ben farkındayım ben evet. görüyorum çünkü evet. ha böyle olduğu için de bir kaos olmasın düşüncesiyle ben istifa edeyim daha iyi olur dedim ve iki kulüpten de ayrıldım ayrıldım hiçbir bedel istemeden Rize'deki hak ve alacaklarımı sponsorluk sözleşmesi yapmak kaydıyla onlar orayı bıraktım zaten Etmisut Spor'daki yapmış olduğum tüzük gereği oradan bir şey alma şeyi yoktu. Ee, yaklaşık epey bir bedel ödeme kaydıyla futboldan çıktık. Evet. Ne zamana kadar? Ne zaman ki bu federasyon gider, o zamana kadar gittikten sonra tekrar futbola dönebiliriz. Tabii hiç sakın. Bence e, yaptığınız e, bana sorarsanız burada ben de açıklayayım bir spor insanı olarak Bence son derece yanlış. Sizin gibi bir insanın spordan kopmaması, ara vermemesi gerekir. Ben aynı görüşteyim. Mehmet Baykan da Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli. 10 demiyorum, 5 spor insandan. Belki bir yanlış anlama vardır sevgili Hasan Kartal. Doğru doğru, 5 insandan biridir. Ben öyle düşünüyorum. Entrika'da, entrika'da. <gülüyor> Yok estağfurullah. Entrika'da 5 insandan evet. biridir. Evet. Evet. İsterseniz bu konumuzu kapatalım. Evet. Diğer konularımıza da geçiş yapalım.